önemli kurumlarımız var. Onların tarihi geçmişi oldukça eskilere dayalı. Bizim kurumun dünyadaki yaygın adı Ombudsmanlık. Türkiye'deki adı kamu denetçiliği kurumu. Görevi halkla vatandaşla idare arasında, devlet arasında çıkan sorunları, sıkıntıları, meseleleri mahkemeye intikal ettirmeden çözmek. Yani devletle vatandaşın kucaklaşmasını sağlamak, burada barış köprüsü kurmak, ee, halkın avukatını Tam yapıyor. ismi nedir? Türkçe karşılığı efendim. İsimler önemli çünkü. Biraz da zor telaffuz ediliyor isim. Kamu, denetçiliği, kurumu. kurumu. Türkçesi. Türkçe'si tarihçesi an, nedir? Anayasadaki ismi. Evet. Şimdi tarihçesi şu. Değişik rivayetler var ama Avrupa'da ve İsveçlerin anlattığı olay e, ve onlusmanlıkla ilgili e, çalışma yapanların anlattığı olay şu. İsveç Kralı 12. Nam mı diğer Demebaşşal. Ruslarla 1709 yılında savaşıyor, Ruslara yeniliyor, yenilince Osmanlıya sığınıyor. Tam 5-7 ay mülteci olarak Osmanlı'da kalıyor. Ülkesinden uzak kaldığı için ülkesindeki vergi sistemi, adalet ve asayiş bozuluyor. Osmanlı'dan ilham alıyor, bakıyor Osmanlı'daki sisteme hoşuna gidiyor. Buradan ilham alarak bir emirname hazırlıyor. İsveç'e gönderiyor ama kendisi burada. İşte bu emirname, Uğlas'ın kral adına Uğlasın diye görevlendirdiği kişi o Muspani. Daha sonra İsveçliler bunu anayasal kurum haline getiriyor ve kurumsallaştırıyorlar. Biz de Avrupa Birliği yüptesef altında kendi kaybettiğimizi 300, 300 yıl sonra bulmuşuz. Efendim bir hikayesi var onun çok etkilendik. Bugün Kocaeli'de çok önemli bir bilgilendirme toplantısı vardı. O hikayeyi sizden... Demir, Demirbaşşal... Mahiyetiyle beraber Osmanlı'ya Sığınıyor. Kendisi de müsrif bir Kral. Ee, İsveç'ten Para gelmiyor. Bütün masraflarını Sultan II. Ahmet Karşılıyor. Ama Osmanlı'nın kayıtları o kadar titiz Ki kral Sabah kahvaltısında ne yemiş Günlük olarak. Kaç tane yumurta Yemiş. Ne kadar bal yemiş Öğlende ne kadar et yemiş Bunlar teker teker Yazılı ve karşılığı da Fiyatlandırmalar var. Bu tabii e, kayıtlar İstanbul'a gidiyor. Bunların devlet muhasebesine, kayıtlarına geçmesi gerekiyor. Ama harcamalar hangi kalemden yapılacak? Biliyorsunuz devlette harcamaların kalemleri evet. var. E, bunu böyle bir krala ait bir, bir kalem yok. Bunun üzerine dönemin uyanık bürokratlarından biri padişahı teklifte bulunuyor. Diyor ki efendim bunu harcamaları yazacağımız kalem yok ama yazmamız gerekir. Göstereceğiz bunu. En iyisi bunu Osmanlı'nın demirbaş eşya defterlerinden birine kaydedelim. Bizim malımız olsun. Harcamaları oradan düşelim. Dolayısıyla 12. Şarlı'nın bizdeki adı da Demirbaş Şarlı oluyor. Evet, son olarak şu çok önemli. E, bir hikayesi de var bunun. Türkiye Avrupa Birliği müttesnebatları çerçevesinde bu çalışmaya girerken İsveç'e gidiyor. Ve dönemin Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk var. Bu hikaye evet. sizin ağzınızdan. Böyle. Yani e, bizde teorik olarak e, 1970'lerden beri e, ombudsmanlık konuşuluyor, tartışıyor. Hatta 1982 Anayasası'na konmak için de çaba sarf ediliyor. Fakat e, konulmuyor. Daha sonraki dönemlerde e, akademik çalışmaların yanısına uygulamaya konmak istiyor. Bunun menşe-i menba İsveç'te, İsveç'e İsveç e gidiyorlar. İsveç'e gidildiğinde İsveçler bu anlattığı olayı... Tarihi, Siz. vakayı anlatıyorlar. Ben de o arkadaşlarla dinledim. Dinle. Efendim çok teşekkür Benim... ediyoruz. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kocaeli'de çok önemli bir toplantı yaptı kurumumuz. Belgesel görüntülerle Kocaeli'deki toplantıyı birlikte takip ediyoruz. Türkiye'de Ombudsmanlık müessesesi yasal altyapısı hazırlanarak uygulanabilir bir hale getirilmiştir. Vatandaş <gülüyor> devletin ilgili kamu kurumlarının iş ve işlemlerinden dolayı haksızlığa uğradığını düşünerek yargıya başvurabilir. Bu bugün de geçerli ve uygulanan bir yöntemdir. Ancak yargı belirli bir zaman alması ve sonuçlanması belirli bir döneme ulaştığı için daha kısa yolla vatandaşlarımızın hak arama özgürlüklerini geliştirme adına da o Müslümanlık bürosiyetisi gerçekten önemli bir kurum olarak yerini almıştır. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, diğer yöneticilerimizle bu titiz bir şekilde uygularsak ve bu kurumlarla bizim gibi kurumlarla dayanışma artarsa, idarecilerimizde hukukun üstünlüğünü yerleştirirse, insanımızda, vatandaşımızda da hak arama kültürünü yaygınlaştırırsa, çok kısa süre içerisinde önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Ben e, yapılan iş bölümü çerçevesinde eğitim, öğretim, gençlik, spor, kültür, sanat, ticaret, turizm alanlarında gelen şikayetleri incelemekteyim. Ulaştırma Bakanlığı'nda en son sosyal güvenlik grubundaki idarecilik görevimden sonra 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından komut elejisi olarak seçip göreve başladım. Benim de Sayın Başlayıncısı'nın yaptığı iş bölüm çerçevesinde insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin başvuruları değerlendirmekteyim. Dört dönem ve Milletvekili olarak siyasi hayatımız okuduğu muhafetliyim. Daha sonra da arkadaşlarla beraber bu göreve geldik. Sağlık Bakanlığı, Tarım, Orman gibi alanlarda... Vatandaşlarımızın yapmış olduğu ve ilgili olan e, konuları inceleyip karara bağlamaya çalışıyoruz. İzmitliyim, yani Yuvacıklıyım, e, ilk orta ve e, lise tasarımı İzmit'le tamamladım. E, 86 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ben mesleğime mülki idare olarak başladım. 87 yılında Zonguldak Kaymakam olarak göreve başladım. Türkiye'nin tüm Türk coğrafya bölgelerinde kaymakamlı ve vali yardımcılığı yaptım. En son e, yaklaşık 8 yıl parlamento genel sekreterliğinde bulundum ve 2 yıl önce de e, ilgili komisyon tarafından kamu denetçisi olarak seçilerek göreve başladım. Benim görev alanım kamu personel rejimine ilişkin ihtilafları sonuçlandırmak, idare ile e, o idarede çalışan e, kamu görevlilerinin ihtilaflarını sonuçlandırmaktır.